Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili balıklar Öncelikle Haziran ayının genel gündemlerine bakalım Güneş 21'ine kadar ikizler burcunda ilerleyecek 21'den sonra ise yengeç burcuna geçecek Merkür retrosu artık sona eriyor Mars ay boyunca koç burcunda yay burcunda dolunay var ve yengeç burcunda da bir yeni ay doğacak Evet detaylara bakalım Güneş 21'ine kadar İkizler Burcu'nda dördüncü evinizde parlıyor olacak 30 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda yeni ay doğmuştu bu yeni ay Haziran ayının ilk yarısı içerisinde Aslında gündemlerimizi belirlemeye devam edecek ilginiz alakanız biraz daha özel hayatınız eviniz yaşadığımız mekanlar ailevi konular ebeveynlerinizle ilgili alanlara yönelebilir geçtiğimiz ay Merkür'ün gelirliği olması Hani bazı hedeflerimizi burada geciktirdi yani sorunlar çıkarmış, anlaşmazlıklar çıkarmış olabilir şimdi 3 Haziran'da Merkür ilerliyor ve 13'üne kadar boğa burcunda ilerleyecek 13'ünden sonra ise ikizler burcuna geçecek özellikle düşüncelerinizi planlarınızı hedeflerinizi aile ve yuva ile ilgili ya da yakın çevre ile ilgili hedeflerinizi şimdi daha iyi analiz edebilirsiniz mesela onlarla bir fikri Hani bir düşünceyi bir planı konuşup hani karar veremediyseniz ya da kardeşlerde bazı anlaşmazlıklarınız varsa bunları çözme imkanınız olabilir ay boyunca Mars Koç burcunda olacak, para evinizde olacak. Hani bu durum Jüpiter'de orada biliyorsunuz Koç burcunda. Şimdi maddi durumunuzla ilgili alanlarda biraz ayın genelinde çok aksiyon olacağını gösteriyor. Daha hızlı ve çok para harcama eğiliminde olabilirsiniz. Buna dikkat edin. hani bir anda böyle hevesle, cesurca para harcayabilirsiniz. Evet para kazanma imkanları verebilir Jüpiter orada fırsatlar yaratabilir ama daha çok harcama eğiliminiz olabilir. O yüzden maddi konularda dürtüsel davranmamaya çalışın alışverişlerde daha dikkatli hareket edin ay ortalarında hani pişman olabileceğiniz böyle ya da zorlanabileceğiniz maddi konularda sıkıntılar oluşabilir Çünkü ee, Venüs'ün boğa burcunda ilerliyor olması yakın çevre ilişkilerinizi destekliyor özellikle kardeşlerden işte komşu ilişkilerinden filan fayda görebilirsiniz. Keyifli olabilir bu ilişkileriniz. Yani bazı sorunları çözmek, barışmak için de örneğin iyi, iyi imkanlar çıkarabilir. Ayın 12'sinde Venüs Uranüs'le birleşecek, Kuzey Düğüm'le birleşecek. İlginç bir açı. Bazı sürprizler gelebilir. İşte kardeşiniz bir anda bir sürpriz haberle gelebilir, bir karar verebilir örneğin. İşte bir anda komşunuz taşınır ya da yanınıza böyle sürpriz bir şekilde başka bir komşu gelebilir. İlginç bir şekilde bir anda ilgi duyduğunuz bir alanda bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir dil öğrenebilirsiniz örneğin sürpriz bir gezi seyahat olabilir daha çok sizi destekleyecek Aslında hani olumlu sürprizler bunlar bekleyebiliriz ve ayın 12'sinde olacak bu kavuşum ama bir iki gün öncesi sonrasında tabii ki aktifleşebilir ayın 14'ünde yay burcunda dolunay var 23 derece yay burcu dolunayı değişken bir burç olduğunuz için sizin için de önemli kariyer alanınızda önemli bazı dönüşümleri getirebilir Tabii ki dolunaylar tamamlanma sürecidir Özellikle geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı girişimleriniz de burada sonuç verebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. Yani iş değişimleri, yer değişimleri, taşınmalar, mesleki değişimler olabilir. Toplumsal statünüzdür burası. Geleceğinizi şekillendiren bazı önemli konulardır. Ee, yani bu tabii ki kendi işinizi yapmak için bir işten ayrılmak veya hani süre gelen bir işinizi artık tamamlamak olabilir, emekli olmak olabilir. Ya da eğitim hayatınızı bitirip mesleğe atılmak olabilir. Ee, bununla beraber toplumdaki statünüz ilişkilerinizle de ilgili olabilir. Yani evlilikler, ayrılıklar statünüzü etkileyebilir. Veya ebeveyn olmak gibi bir konuda olabilir tabii ki. Hani bu gündemler dolunayla beraber artı eksi 3 gün özellikle Haziran ayını şekillendirebilir daha çok geleceğinize toplumdaki statünüze duruşunuza hedeflerinize odaklandığınız bir dönemdesiniz Aslında Dolunay sırasında Güneş satürne güzel bir açıda kova burcundaki satürne balık burcundaki neptünle de kare açıda olacak Yani şimdi tabii ki Neptün sizin burcunuzda bu Dolunay gündeminde biraz böyle geleceği ilgili vizyonlarınız olabilir hayalleriniz var idealleriniz var ama Satürn diyor ki daha gerçekçi yaklaşmak gerekiyor bazı şeylere. Eğer gerçeklerden uzaklaşırsak, çok hayalci yaklaşırsak hayal kırıklıkları da tetiklenebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Herkese de çok inanmamak lazım. Özellikle ee, güvendiğimiz kişiler, yani duyduğumuz haberlere özellikle güvendiğimiz kişilerin olması burada, yeni tanıştığımız kişiler olursa ya da yeni bir teklif, yeni bir haber duyduk örneğin, yeni bir e, proje karşımıza çıktı... Ve bunlar bizim için yabancı kişilerse, yeni kişilerse daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Evet ayın 21'inde Güneş artık Yengeç Burcu'na geçecek. Ve 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nda yeni ay var. Bu yeni ay ayın son günlerinde ve tabii ki Temmuz ayında özellikle daha fazla hayatımızda kendisini gösterebilir 5. evinizde bir yeni ay doğacak güneşinde Yengeç Burcu'na geçişi Aslında ayın son günlerinde son haftasında daha çok 5. ev konularınızı aydınlatmaya başlayacak biraz daha böyle romantizmi önemsemeye başlayacağız İşte uzun süredir Evde, aileyle ilgili sorumluluklar falan yakın çevremizde daha fazla uğraştığımız için ayın 21'inden sonra biraz daha böyle romantik konulara çekileceğiz. İşte eğlenmek isteyeceğiz, keyif almak isteyeceğiz yaşamdan. Bu yengeç yeni ayı bize bu fırsatları verebilir tabii ki. Sizin gibi su elementi olduğu için güzel de bir açısı yerleşimi söz konusu lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa bu yengeç yeni ayından daha olumlu tesirler alabilirsiniz aşık olabilirsiniz örneğin veya bir ilişkiniz var aile olalım yuva kuralım belki çocuk sahibi olalım ebeveyn olalım gibi e, beklentileriniz olabilir ve bu yeni ay bu gündemleri hayatınıza taşıyabilir Tabii ki yeni ay e, sırasında Venüs'ün Jüpiter'le güzel kombinasyonları var bu da gerçekten hani şansımızı destekleyen bir açı, ee, yeni ayın da hayatımıza daha fazla mutluluk, keyif ve iyileştirmeler getirebileceğini bize e, işaret ediyor. Ayın geneline baktığımızda bu ay gökyüzünde güzel yerleşimlerin desteklediği şanslı ve bizim için de verimli olabilecek günler var. Özellikle ayın 11'i, 10, 11, 12 Haziran, işte Venüs'ün Uranus'te kavuşumu, sürpriz haberler ve yakın çevremizde ilginç bazı destekler getirebilir keyifli bazı işte seyahatler getirebilir ayın 19'u 20'si 21'i Bunlar da hem iş hayatımızda hem ilişkilerimizde birini değerlendirebileceğimiz günler ayın sonlarındaki 27 28 Haziran'da gayet güzel gezegen kombinasyonları var Bunları da olumlu bir şekilde değerlendirebiliriz. hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler